Arkadaşlar merhabalar 9. sınıf akademi serisinde geometri konu anlatımı başlıyor. Evet bu video ile birlikte geometriye başlıyoruz arkadaşlar. Mert hoca ne yapmıştı? Matematik kısmını size anlatmıştı. Şimdi sıra bende yani geometride. Ve seni bir konuda uyarmak istiyorum. En önemli yerdesiniz geometride en önemli yer. Başlangıç hocam evet en önemli yerdeyiz. 9. sınıftayız. Geometri hayatınızın bundan sonraki kısmının çok iyi bir şekilde geçmesini istiyorsanız Lay lay bundan sonraki 10. sınıfı falan 11'i falan böyle çok rahat bir şekilde geçmek istiyorsanız bu seneye aşırı derecede önem vereceksiniz. Niye? Çünkü arkadaşlar bütün geometri sadece ve sadece üçgenlerden türetilmiş diyebiliriz. O yüzden sen bakın ikinci dönemin son konuları olarak geçiyor bu geometride üçgenler. O yüzden genelde böyle bazen okullarda hiç yetiştirilemiyor falan filan e, bazı sıkıntılar yaşanılıyor. Sen okulda işlemesen bile benimle birlikte sonuna kadar burada bu üçgenlere devam etmek zorundasın. Niye? Geometri hayatının bundan sonraki sürecinin çok iyi olmasını istiyorsan. 10. sınıfa geldiğinde belki de hiç çalışmadan sana öğretmenin özellikler verecek, yeri gelecek biz de vereceğiz ama belki de o özellikleri bilmeden sen bu olayı üçgenlere dayalı olacak şekilde çok rahat bir şekilde yapacaksın. Zaten benim asıl TYT'de ve AYT'de geometri anlatırken en önem verdiğim yer üçgenler Sonra üçgenlerden sonra dörtgen'e geldiğimizde üçgen temelli anlatıyorum. Çembere geldiğimde üçgen temelli anlatıyorum. Anleti'ye geldiğimde üçgen temelli. Katı cisime geldiğimde yani bunlar 12. sınıf konuları aynı zamanda. 10. sınıf, 11. sınıf, 17. sınıf konularına geldiğimiz zaman hep üçgen temelli anlatıyorum. Öğrenciler de çok iyi bir şekilde anlıyor. Yani ezbere gitmiyor. Mantığıyla şurayı çalıştırarak, burayı çalıştırarak çok rahat bir şekilde yapıyor. İşte sen de bunları bu şekilde yapma aday adayısın şu anda. Ama... Üçgenleri benimle birlikte sonuna kadar bitirme şartıyla. Geometri dediğimiz olay nedir biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Bakın size daha başlamadan tüyoyu vereyim. Evet giriş kısmı çok uzun olacak ama en önemli yer burası bence. Geometride bazı temel tanımları, teoremleri falan bileceğiz. Özellikle tanımları bileceğiz. Aslında geometri iki konu üzerine kurulmuş diyebiliriz. %90'ı %95'i iki konu üzerine kurulmuştur. Ve bu iki konuda bu sene işleyeceğiz. Nedir bu iki konu hocam? 1- üçgen en önemli yerlerden biri. 2 benzerlik. En önemli yerlerden biri. 10. sınıfa ve 11. sınıfa geldiğimizde göreceksiniz. Bütün özelliklerin ispatı dik üçgenden ve benzerlikten çıkıyor. İnanmayacaksın ama çemberde bile dik üçgeni kullanacaksın. Çember konusunda bile özellikle dik üçgen, çoğunluğu çok sıkıştığında benzerlik olduğunu zaten 11. sınıfa geldiğin zaman bunu göreceksin. O yüzden sen tekrar söylüyorum okulda eğer bir aksilik oldu konular bitmedi. Ben seni tamam okula hazırlıyorum. Okul sınavını hazırlıyorum aynı zamanda şu, şu, şu, şu durumda. Ama baktın okulda sınavlar falan bitti ve siz geometrinin hepsini görmediniz. Otur kardeşim beni izle. Çünkü bundan sonraki geometri hayatın en önemli yerlerden biri olacak. 11. 12. sınıf arkadaşlarına sorabilirsin. En sıkıntı çektiğin ders nedir? Geometri. Niye? 9. sınıftaki eksiklikten dolayı. Bu sıkıntıyı sen yaşamayacaksın ve çok iyi bir noktaya geleceksin. Benden bile iyi bir noktaya geleceksin. Eğer bu videoları hakkıyla izleyip verilen ödevleri hakkıyla yaparsan. Evet gençler biz burada konu anlatımını yapacağız. Ben konu anlatımını yapacağım. Ardından Mert hocanız boş duracak mı? Yine boş durmayacak Mert hocanız. Size bunlarla ilgili soru çözümlerinde yine yardımcı olacak. Ha Belki unutabilir bu ara çok yoğun. Böyle doğruda açı falan bittikten sonra Mert hocanıza yazın. Hocam doğrudan açılarla ilgili soru bekliyoruz sizden diye şey yapın. Hocanız size soruları çözecektir. Tamam. Evet bu dersi nasıl işleyeceğiz şimdi? Öncelikle bu dersimizde doğruda açı işleyeceğiz sizinle birlikte. Toplamda 6 sayfa 2 video olacak. 3 sayfa ilk video. Sonraki 3 sayfada ikinci video olacak. Bu dersin PDF'ine nereden ulaşacaksınız? Videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Orada e, başlık yazıyor zaten. Doğruda açı başlığı yazıyor. Onu indirirsiniz. Kağıdınızı koyarsınız basanın üstüne. Kaleminizi de alırsınız. Benimle birlikte bu işi çok iyi bir şekilde halledersiniz. Hadi bakalım çok fazla konuşmayalım. Ve 9. sınıflar ilk dersimize böyle gümbür gümbür başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Açılarla konu anlatımımıza başlıyoruz. Ama öncelikle şu konuda uyarayım. İlk sayfada biraz tanımlar var. Tanımları görünce böyle sıkılabiliyorsunuz. Ama bunları da bilmek zorundayız. En azından tanımlar nasılmış neymiş dar açı, dik açı, geniş açı da söz etmek zorundayız. Ve bunları da bilelim tamam mı? Biz örneğe gelene kadar, örneklere gelene kadar maalesef bazen sıkılabiliyoruz ama bunlar da bize lazım. Hadi bakalım açılarla başlayalım. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz ne diyoruz? Açı adını veriyoruz. Bak açı neymiş? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi. Hocam şuymuş açı. Şu ışının ile şu ışının birleşimi. Ama sen ne diyordun? Açı deyince hocam burası değil. Açı dediğimiz yer işte şu iki ışının birleşimidir. Burası nedir peki? Açının ölçüsüdür. Buna dikkat et lütfen. Şimdi ince bir noktadan bahsedeceğim size. Belki işinize yarar. Belki gösterirler. Belki göstermezler. Genelde gösterilmiyor ama ben sağlamcı bir adamım. Her şeyi de bilmenizde fayda var. Burada tamam tanımını öğrendik. BA ile BC'nin birleşimine ne diyoruz? ABC üzerinde şapka işareti yani açı işaret oluyor. ABC açısıymış. Bununla ilgili bile sorular gelebiliyor karşımıza. Nasıl gelebiliyor? Mesela şöyle bir şey. Hocam şöyle bir şey geldi. Adam buraya A dedi, buraya B dedi, buraya da C dedi. Sonra buradan bir doğru çizdi, buraya da D dedi, buraya da E dedi. Adam dedi ki şöyle bir soru sordu: ABC açısı kesim DE doğrusu dedi. Mesela, ışın nedir, doğru dedi. Bunları da zaten ortaokuldan biliyoruz. DE demek doğrunun tamam demek. Hocam işte burada ne yapacağız? Bu kesim bize soruluyorsa hadi bakalım bunun çözümünü bulmaya çalışalım biz şimdi. Dikkat et. Şimdi bizden A, B, C açısı. Açı dediğimiz şunun tamamı değil miydi? Evet hocam. Sonra doğru var bir de burada, bir de bu. Yani senden mavi ile kırmızının kestiği yerler isteniyor. Hocam bir burada kesiyor, bir de burada kesiyor. O zaman cevap ne olacak? D ve E noktaları olacak. Şöyle küme içine alınca nokta anlamına geliyor. E tamam. Bir ekstra bilgi daha vereyim sana. Bak kendin de böyle yorumlamalarınla bazı şeyleri çıkartırsın. Ben nereyi karaladım şimdi? Hocam açının neresini karaladım? İçini karaladım. O zaman burası nedir? Açının iç bölgesidir burası. Açının iç bölgesi. Peki açının iç bölgesi nasıl gösterilir? Biz A, B, C açısı deyince şunu algılıyoruz. Şöyle parantezi koyunca da ne oluyor arkadaşlar? Bu demek açı ve iç bölgesi anlamına geliyor arkadaşlar. Açı ve iç bölge. He, hocam bu parantez nerede işimizi ayıracak? Bak mesela sen şimdi ileride göreceksin A, B, C. Sen böyle ABC üçgeni yazınca üçgeni anlayacaksın. Parantez konulunca mesela hocam iç bölgesini de alacağız. Parantez demek içini de al demek. Önceden sadece üçgen demek bir telden oluşturmak demek. Parantez koyunca levha haline getirmek demek. Boşuna mı alan ABC yazarlarken başına A koyuyorlar sonra parantez koyuyorlar. Niye? Alan ABC. Yani ABC üçgeni alanında biz içi doluyken bulabiliriz arkadaşlar. Boşken bulamayız. O yüzden iç bölgesi anlamına geliyor dikkat edin. Aynı şey dörtgende de ABC'de dörtgen ABC'de yazarlarsa dörtgen anlayacağız. Parantezi koyarlarsa dörtgen ve iç bölgesi yani bir levha haline dönüştüğünü anlayacağız. E hocam bu ne işimize yarayacak? Ya sorarlar ya sormazlar bilmiyorum ben bir yeri gelmişken söylemek istedim. Yine aynı sorudan bahsedeyim mesela ben, ben farkı anla. Şurası A burası B burası C desin. Yine aynı D ve E desin burası. Bu sefer sorumuz ABC açısı. Ve şöyle parantezi koydum. Kesişim DE derse ne yapacağız? Hocam burada ne oldu? Yukarıdakinde bir tek parantez farkı var. İşte parantez farkı. Bak şimdi ABC açısı bu demek. Hocam parantez demek iç bölgesi demek. Bir de iç bölgesini de alacaksın. Yani şunun iç bölgesini alacaksın. Tamam. Açı ve iç bölgesini aldın. Sonra bir de şu doğruyu böyle şey yapacaksın. Bu siyahla sarı bölgenin kestiği yer. Hocam burası kesti. Burası kesti. Bir de siyahla sarı içeride de kesti. Yani buradaki noktaları da alacaksın sen. O zaman cevabımız ne oluyor? Bak DE oluyor ama D ve E noktaları oluyor. D ve E'nin içindeki noktalar da olacak. Hop şöyle köşeli parantez yaparsak DE doğru parçası. Yani içindeki noktaları da al demek anlamına geliyor. Tamam? Açı bu şekilde başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimidir. İç bölgesinde parantezce konuluyor. Bunu unutma. Ve burada bu BA ve BC ışınlarına açının kenarları adını veriyoruz biz. Sonra açının ölçüsü demek ABC açısı. Bak şöyle bu ne demek? Hadi yorumlayalım beraber. Parantez var hocam burada. Bak şimdi ABC açısı. Şu açı parantez ne demek? İç bölgesi demek değil mi? M demek de arkadaşlar İngilizce bir terim. M uzaradan geliyor. Ölçü demek M. Hani biz sadece Türkiye'de işlemiş olsaydık. Hani evrensel dilde kullanmak zorundayız. Başına Ö yazardık. Ha bazı terimlerde A yazıyoruz. Mesela alanda A yazıyoruz. O ayrı bir konu. Ama M M uzoradan geliyor. Genelde böyle klasikleşmiş bir şeydir. Bu iç bölgesinin ölçüsü, açısının ölçüsü anlamına geliyor. Buradaki işte açı ölçüsü dediği zaman da başına M koyuyor arkadaşlar. MABC ya da CBA. İşte tam olarak burayı veriyor bize arkadaşlar. Ya da MB açısı şeklinde de gösterilebiliyor. Ama bazı karışık yerlerde B açısına ait iki tane açı falan oluyor. O yüzden ABC şeklinde göstermek daha mantıklı oluyor arkadaşım. Evet açılarla ilgili bunu söyledik. Eksik hiçbir yer kalmasın her şeyi söylemek istedim sana. Geldim diyelimle komşu açı adı üstünde ve bu arada buradaki geometrideki bütün kelimeleri Türkçe kelimeleri kim buldu onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ulu Önder Atatürk çok zeki bir insan. Bak komşu açı deyince hemen sen zaten buradan anlıyorsun. Ya birbirine komşu olan açılar hocam. Hangi açılar komşu açılardır burada? Hocam şu açıyla hangi açı şu açı, komşu açılar değil mi? Evet, yan yana olan açılar. Yani şu açıyla CBD açısı ile ABC açısı. ABC ile CBD komşu açılardır. Peki hocam, ABC ile büyük açı ABD açısı komşu açı olur mu? Hayır kardeşim. iç içe oluyor bunlar. Bunlar komşu açı değil. Komşu açı olması için ne olması lazım? Birer ışınlarının ortak olması lazım ve iç içe geçmemeleri lazım. Dikkat et buna. Açı ortay. Yine açıyı ortalayan doğru Hocam ABC açısının açısını ortalayan doğru şu BC doğrusu açıların da eşitliğini şöyle çizgilerle ya da noktalarla falan gösteriyoruz. Açı ortay doğrusudur bu. İleride açı ortay konusunu çok ince detaylı bir şekilde işleyeceğiz zaten. Ama bazen belki karşımıza gelebilir. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler de birbirine eşittir. Böyle de güzel bir özellik var. Bazen üçgende açıda falan karşımıza çıkabiliyor. Bunu da söyleyeyim hatta. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara silen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit. E hocam bir şey söylüyorsunuz. Bari ispatını yapın diyeceksiniz. Evet yeri geldiğinde bunların hepsinin ispatını yapacağız arkadaşlar. Ben şu an tanımları veriyorum. Tanım içerisinde söylemem gerekenleri söylüyorum. E burada açı, ortay, e açı ortaya gelince ya da eş üçgenlere gelince ben bunların ispatını yapacağım. İspatsız hiçbir şey bırakmayacağım. Kafada bir soru işareti bırakmayacağım. Ezberi zihniyete karşıyız. Yani bir, her konuda ben zaman tanımları iyi bir şekilde anlatacağım. Gereksiz formülleri de vermeyeceğim zaten. O anlamda da bana güvenebilirsin. Tamam. Evet açı ortay dediğimiz bu. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan da kollar açılan dikmeler de birbirine eşit. Ayırtları yerlerde birbirine eşit. Sonra ölçülerine göre açılar. Bunları da tanıyalım. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara denir. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıya denir. Yani şuradaki açı dik şu D1 doğrusu bu da D2 doğrusuysa arkadaşlar D1 dik D2 ters D harfiyle gösteriliyor dik dik. Geniş açı hocam 90'dan büyük açıları geniş açı denmez. Dikkat et 90 ile 180 derece arasında olan açılara biz geniş açı adını veriyoruz. Doğru açı hocam bir doğruya ait açı işte tam buradaki açı kaç derecedir burası? 180 derecedir. Tam açı da ölçüsü 360 derece olan açı. Hop şuradaki açı ölçüsü 360 derece olan açıya da biz tam açı adını veriyoruz. İşte dar açı 0 ile 90 derece arasında, dik açı şöyle 90 derece olunca, geniş açı da 90 ile 180 derece arasında olan açıyı burada doğru açı bu şekilde, tam açı da bu şekilde zaten gösterilmiş. Tümler açı. Şimdi gelelim şunlara. Bunlarla ilgili sorular da karşımıza geliyor. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara biz ne diyoruz? Tümler açı adını veriyoruz. Arkadaşlar şöyle gösterilebilir. Hocam bir açıya A bir açıya B deyip A artı B 90 ise A ile B birbirinin tümleridir diyebiliriz. Ya da tümler iki açı dediği zaman biz genelde tek bilinmeyenden gitmeyi daha çok severiz. O yüzden alfa açısı diyecek olursak bir açıya alfa diyecek olursak alfanın tümleri nedir? Hocam 90'a tamamlayan açısı 90 eksi alfa şeklinde yazarsak soruları daha rahat bir şekilde yaparsın. Mesela bütünler açı. Bütünler açı da 180 derece ölçüleri toplamı. A ile B'nin toplamı 180 ise A ile B birbirinin bütünleridir denilebilir. Ya da bir beta açısı varsa elimde beta açısının bütünleri de nedir? Bu alfa betalara alışın şimdiden yazmaya başladım. Genelde A B X Y yazıyorsunuz ya geometride de alfa beta ya da teta açılarını kullanalım. E, açısal olduğunu kullanıyoruz. Yunan alfabesidir ve genelde de bu böyle alışkanlık haline geldi. O yüzden siz de alışın şimdiden alışın. Beta'nın bütünleri dediği zaman da tek cinsinden 180'e tamamlayan açısı yani 180 eksi betadır dostum. E hocam tümler ile bütünleri ben karıştırabilirim. Dikkat et tümler t ile başlıyor. Diklik işareti neydi? Ters t idi. Oradan aklına gelsin. Tümler ters t ile başlıyor. Diklik işareti ölçüleri toplamı 90. Bütünler bütün açı yani toplamı 180. Gerçi tümlerin böyle ters t'den aklına gelirse bütünleri de zaten yorumlama yani çok rahat bir şekilde yorumlayabilirsin bence. Tamam Evet şimdi gelelim bunlarla ilgili sorulara. Şununla ilgili daha doğrusu tümler ve bütünlerle ilgili soruya. Tümlerinin iki katı. Arkadaşım bir açıya biz alfa dersek eğer tümlerinin iki katı diyor. Bak tümleri nedir? 90 eksi alfasının iki katı ile bütünlerinin toplamı ile bütünlerini toplayacakmışız. 180 eksi alfasını toplayacakmışız. Bunlar da neye eşitmiş? 150 dereceye eşitmiş. Yani burada okuduğunu matematiksel ifadeleri dökeceksin sadece. Bak tümleri. 90x alfasının 2 katı yazdım. Ama şöyle yazma. 90x alfa çarpı 2 yazma. 90x alfasının hepsinin çarpımı 2 olacak. Artı 180x alfayı yazdık. Bütünlerini toplamı demiş çünkü. Neye eşitmiş? 150 eşitmiş. E tamam. E, ne okuduysa ama onu denkleme döktüm sadece. Bu kadar basit. Bundan sonrasında çözeceğim. 2'yi dağıtalım şöyle. Hocam 180-2 alfa. Değil mi? Artı 180 eksi alfa eşittir. 150 ymiş. Hocam şurası 2 alfa, eksi alfa, eksi 3 alfa yaptı. Öbür tarafa atınca artı 3 alfa yaptı. Sonra 180, 180, 360 yaptı burası. 150 de öbür tarafa, eksi 150 diye geçer. Bunları çıkartınca 210 eşittir 3 alfa çıkar. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 210 bölü 3 buluruz. Yani cevap böylelikle 70 çıkar. Olan açı kaç derecedir? Zaten biz o açıya alfa demiştik. Soruyu da iyi okumak lazım. Bazen tümleri de, bütünleri de sorulabiliyor. Buna da dikkat et. Açımız ne oldu? 70 derece oldu dostum. Bizden de açı isteniliyor. Cevap 70 oldu. Geldik. Örnek 2'ye. Bir açının bütünlerinin ölçüsü. Bir açıya biz ne diyelim yine? Alfa diyelim. Bir açının bütünlerinin ölçüsü yani 180 eksi alfası tümlerinin 5 katından yani 90 eksi alfasının 5 katından 14 fazlaymış. Oku okuduğunu matematiksel ifade ediyor kardeşim bu kadar basit. Düzenle 180 eksi alfası eşittir. 5 ile çarp bakayım burayı. 5 kere 9 45 yani 450 eksi 5 alfa artı 14 yaptı burası. Hocam eksi 5 alfayı öbür tarafa atalım. Artı 5 alfa oldu. Eksi alfası da burada var. 450 artı 14 464 yaptı. Sonra eksi 180 oldu. Arkadaşlar bazen işlem hatası yapıyorum. Videonun başında söyleyeyim ben size. E, yaptığım zaman da benim uyarırsınız. Yani yorumlarda arkadaşlarınızı uyarırsınız en azından. Çünkü çok yoğun bir şekilde video çektiğimiz için öyle bir video çekmiyoruz. Günde bazen 7-8 tane video çekiyoruz. Aşırı yorgunluklar bizi böyle yıpratabiliyor. Neyse buradan 4 alfa neye eşit oluyor? Burası neydi? 464. Ben yine içi garanti alayım. 464'ten 180 böyle çıkartayım. Şu 4. Burası 8. 4'ten 1 çıktı. 3. E burada da 1 çıktı. 284. Evet burası 284 oldu. Alfada 284 bölü 4'e eşit oldu. 284'ü de 4'e bölersem 4 geledi 28. Bir de 1 var 71 yapıyor. Evet cevap böylelikle ne bulduk arkadaşım? 71 bulduk. Bizden bu açı isteniyor yine. Cevap 71 çıktı. Bazen şey, tümleri istenilebiliyor. Hocam 71 bulduk ya. 71'in tümleri. 90-71 yani 19. Bazen bütünleri istenilebiliyor. Sorunun sonunu okuyacaksın o yüzden. Sazanlık yapmayacaksın. 180-71 kaç yapıyor? Hocam 109 yapıyor. Tamam buna da dikkat et. Geldik örnek 3'e. Evet. C, B doğrusal demiş. Şu doğrusal. Bu doğrusal ne anlamı geliyor? Şurada doğru açının oluşturduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Dikkat et. Verilen her bir bilgiyi şekilde kullanacağız. Geometride şu cümleyi çok duyacaksınız arkadaşlar. Ben buna tamamen karşıyım. En baştan anlaşalım. Tamam. Benim tarzımla bu işi öğren. Çok faydasını görürsün. Geometri görme işi. Ay göremiyorum. Gözlerim bozuk. Yok kardeşim böyle bir şey. Yok. Ben bunu... Tamamıyla hiçbir şekilde kullanmıyorum. Geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Yani CBE doğrusal sen bu doğrusallığı kullanacaksın. Buranın 180 ya da buranın 180 olmasını kullanacaksın. Verilen bilgileri tek tek şekilde kullanırsan eğer cevaba çok net bir şekilde ulaşırsın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hadi bakalım ileride ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksın. Buradaki sorular belki bize basit gelebilir ama ileride bu cümlem gerçekten çok önem arz ediyor. Şuraya bakalım BA ile şurası dik verilmiş dik dik şöyle gösteriliyor ABC açısında kaç demiş 50 derece demiş e hocam bu 90'a tamamlayın yani tümleri e 50'nin 90'a tamamlayın 90'dan 50 çıkart burası kaç yaptı o zaman 40 yaptı e sonra bizden DBA açısı isteniyor hocam burada kaç isteniyor bak bu, bu isteniliyor. hocam bu da verilmiş o zaman bak soru bizi buraya itiyor gördün mü verilen bilgiyi kullanıyoruz aslında alfa artı 40'ın ne olması lazım 180 olması lazım Alfa da böylelikle ne çıkar? 140 derece çıkar. Örnek üçü 140 bulduk. Geldik örnek 4'e. ABC doğrusal demiş. Yani sen yine bunun doğrusallığını kullanacaksın. Yani burada ne oluştu yine bir doğru açı oluştu. Bunu kullanacaksın. Verilen bilgiyi kullan. BG ve BD açıortaymış. Tamam. Bu açıortayları da kullanacaksın. E hocam o zaman şuraya bir AA diyeyim. Açıların eşitliğini göstereyim. Buraya da temsilen bir BB diyeyim. Sonra ne diyeceğiz? Hocam hani alfabeta diyorduk. E bazen de alışkanlık ABD kullanıyoruz tabii ki. Bize demiş ki GBD açısı. Bak. Bak. Bak. GBD açısı. Şunlar yazılmamış tabii. Ben onları yazayım. A, B, C. E, ondan sonra B, G. B, G ve B. Şuradaki harfleri yazmaya çalışıyorum şimdi. Şurada bir eksiklik var. B, G ve B, D açı ortay. Hocam burası D olsun. Burası da G olsun. D, E, F. F noktaları olsun burada da. Bu noktalar yazılmamış. Hemen yazdık. Neyse devam. Şimdi bunlar da açı ortaymış. BGD'yi 150 derece vermiş. Bak şurayı 150 derece vermiş. Aa hocam burası 150 ise. Bak şimdi biz neyi kullanacağız? Şu doğrusallığı kullanacağız diye söylemiştik. Hadi kullanalım bakalım burada. Hocam bunun tamamı 180 yapacak. E burada 150 var. E burada B açısı var. Burada da A açısı var. 150 artı A artı B. Kaça eşittir dostum? 180 eşit. E buradan a artı b'yi kaç buluruz? 30 derece buluruz. E sonra benden x isteniyor. X'in olduğu yere yonlaşalım. Hocam x'in olduğu yer bak buradaki açı. Şuradaki açı. 150 dereceye bak. 150 dereceye bak. 150 derecede a artı b artı x eşit değil mi? Evet a artı b artı x de. 150'ye eşit ya. E sen de burada a artı b'yi kaç buldun? 30 buldun. At 30 öbür tarafa. X de böylelikle. 150 eksi 30'dan. Kaç derece yapar x? 120 derece yapar dostum. Evet örnek 4 böylelikle ne çıktı? 120 çıktı arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Evet yeni nesle yavaş yavaş böyle ısındıralım. Böyle her zaman çubuklar şeyler gelmeyecek. Doğrular morular gelmeyecek. Doğruyu temsilen bir kibrit çöpü gelecek. Doğruyu temsilen bir tel parçası gelecek. İşte bunlara da böyle yavaş yavaş alışalım. Genelde üçgenlerde böyle yeni nesil sorularla karşılaşacağız ama burada kibrit çöpü bir doğru. Burada kibrit çöpü de bir doğru. Şimdi bakalım ne diyor soru. Uçları aynı noktada olan iki kibrit şekildeki gibidir. Şöyle iki kibrit şekildeki gibiymiş. Kibritlerden biri ok yönünde 130 derece döndürüldüğünde. Arkadaş döndürelim bunu. Bunu ok yönünde döndüreceğiz. Bak şimdi bir kibrit böyleyken. Hoop, şöyle 130 derece döndürdüğüm zaman. Döndürme burası. Arkadaşlar bakın şimdiden söyleyeyim. ÖSYM de bunu çok sever. Kitaplarda da bunu çok göreceksiniz zaten. Nedir? Döndürme. Şu döndürme. Hocam hop şöyle. Şimdi yeri değil. Belki de kullanmayacağız bunu ama döndürme işlemi derken bir nokta etrafında döndüreceksiniz. Bu buraya geliyor. Döndürme dediğimiz yapı eş yapıdır. Bu buraya döndüğü zaman aynı kalem mi yapıyor. Evet, aynı kalem yapıyor. E burada da bu kalem, kibrit çöpü buraya döndü. Aynı kibrit çöpü. Bazen bu eşitleri kullanacaksınız. Yani eş yapı olmasını kullanacaksınız. ÖSYM bunu çok kullanıyor. Yani ben siz şimdi aslında çaktırmadan Özyeme de hazırlıyorum. Tamam, sınava hazırlıyoruz ama eksik hiçbir şey bırakmıyoruz. Neyse. 130 derece döndürüldü döndürüldü 130 derece e, buraya 130 derece yaz önceden Burası da Alfaydı ben şimdi 130 derece döndürünce Burası oldu 130 derece döndürüldüğünde oluşan açı başlangıçtaki açının bütünleri kadar olmuştur ha sen bunu buradan buraya döndürdün buraya döndürdüğün zaman oluşan açı neresi yaptı kardeşim hop şurada kaç mı yaptı yani 130 artı Alfa neye eşitmiş başlangıçtaki açının bütünleri kadarmış Başlangıçta kaçımız? Alfa değil mi? Evet alfanın bütünleri de nedir? 180 eksi alfadır. Eksi alfayı buraya atalım. Artı alfa çıkar. 2 alfa oldu. 2 alfa eşittir. 180 eksi 130'dan 50 yapar. Alfayı da böylelikle 25 buluruz. Evet burası 25 çıktı. Buna göre de kibritler ilk konumdayken kibritlerden biri kaç derece döndürülürse doğrusal olur diye soruluyor. Hala daha soru bitmedi. Biz alfayı kaç bulduk arkadaşım? 25. Kibritler ilk konumdayken ben bu kibriti şuradan bak şimdi şu siyahhtan hop şöyle bir döndürme hareketi yapacağım. Kaç derece döndürürsem şu kibritler doğrusal konuma gelir diye soruluyor bize. Hocam işte şurada kaç soruluyor bize. Yani şuraya bir ne diyelim x diyelim. Bizden x açısı isteniyor. X artı bak şimdi x bu da doğrusallığı da kullanacağım ya. Şuradaki x ile 25'in toplamının ne yapması lazım? 180 yapması lazım. X ile böylelikle kaç olur? 155 derece olur. 155 derece döndürürsem ben bunu kibritler doğrusal konuma gelir. Çok da güzel bir doğruda açıda yeni nesil bir soru. Eski nesil sorulardan bir farkı var mı? Yok. Sadece yeni nesil niye diyoruz biliyor musunuz? Önceki şekillerde şekiller gayet açık net. Şekillere bir oynama yapmıyoruz mesela. E burada bize cümlelerle bir şeyler oluşturuyorlar. Döndür diyor döndürüyoruz. Onu yap diyor yapıyoruz. Al bunu diyor öbür tarafa koy diyor koyuyoruz sadece. Tamam. Bunları da zaten hepsini yapmasını öğreteceğim. Bak. İlk basamakta sana döndürmeyi öğrettim mi öğrettim. İşte döndürme dediğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve bir altyapı oldu. İleride bunun çok faydasını göreceksin. Evet örnek 5'e 155 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Aşağıda ABC'de dikdörtgeni ve iki özdeş kareden oluşan. Hocam iki özdeş kare. Şu kareye arkadaşım karenin özdeş olduğunu da vermiş bize. Şöyle eşitleri de yazdık. Sonra. Bu da dikdörtgen. Hocam dikdörtgenin açılarının kaçar derece olduğunu biliyoruz. 90'ar derece olduğunu biliyoruz. Yani ortaokuldan biliyoruz. Karede aynı şekilde. Burada açılar kaçar derece? 90'ar derece olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyoruz. Yazdık bunları. Şimdi açılar şekil üzerinde harfler ile gösterilmiştir. Sonra diyor buna göre diyor. F ile H bütünlerdir. F ile H'ın bütünler olması için ne olması lazım? F artı H'ın eşittir. 180 derece olması lazım. Bakalım. F ile H Arkadaşım şurada bir doğru açı oluştu. Hop. F, H ve 90'ın toplamı nedir? Hocam F artı H artı 90 eşittir 180 olduğundan. F artı H eşittir ne geldi? 90 geldi. Yani 180 gelmedi arkadaşlar. F ile H bütünler değildir. A ile F tümlerdir. A ile F'ye bakıyorum. Oy A ile F. E hocam biraz üçgen bilgisi de girmiş burada işin içine ama idare edin arkadaşlar. Üçgen bilgisinde şunu söyleyeceğim. Ee, üçgen bilgisinde şimdi neyi söyleyebilirim ben size a ile f tümlerdir a ile f'yi biz inceleyeceğiz nasıl inceleyebiliriz onu şurada bir x kenarlık var değil mi evet x kenarlık var hocam x kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir yani burası f ise burası da ne olmak zorunda aynı zamanda f'ye eşit olmak zorunda e, f buraya geldi ya burası da 90 derece ya hop a artı f artı 90'ın da eşittir 180 olması lazım A artı F buradan kaç geldi? 90 geldi. Evet A artı F 90 mı? 90. Evet A ile F tümler oldu mu arkadaşım? Oldu. Ama neyi kullandık burada? Özdeş kareler dedi ya eşitleri yazdık. X dolayı taban açıları birbirine eşittir. Çok pardon ama tümleri de bütünleri de işleyebilmek için burada bu soruyu yazmak zorundaydık. Ekstra bir bilgi. X kenar taban açıları birbirine eşittir. F yazdık. A F ve 90 toplamı 180'den A artı F'yi 90 bulduk. D ve E ters açıdır. D ve E ters açımı arkadaşlar bakıyoruz. Hayır. Değil. Ters açı olması için şöyle kesişen iki doğru olması lazım. Bu açıla bu açı ters açı olacak arkadaşım. Şimdi burada hocam şurası 90 derece mi? Biliyor muyuz buranın 90 derece olduğunu? Bilmiyoruz. Yani bunun doğrusal olması lazım. Şöyle ve şöyle doğrusal olması lazım. E burası 90 derece değil ki E açısı. Yani sen iki karem var. Şöyle kesmiş. Sen o iki kareyi biraz böyle daraltabilirsin açısını. Bu E açısı 90 olmadığı için D ile E ters açı değildir arkadaşım yanlış. B ve G bütünlerdir. B ve G'ye bakıyorum şimdi. B ve G arkadaşlar B açısı 90 G açısı da 90. 90 artı 90 eşittir 180 yaptığından. D ve E. Ne? Bir dakika burası değil ya buranın yanlış olduğunu buldum zaten. Şuraya geldim. B açısı kaç derece 90 G açısı kaç derece 90. E, B artı G 90 artı 90 eşittir 180 yaptığından. Gerçekten birbirinin bütünleri oldu mu? Oldu. Dörtte doğru oldu. D eşittir 2C demiş. Arkadaşlar D açısı burada. Burası arkadaşım şey olamaz. 2C olamaz. Ben ancak D ile E'nin yorumunu yapabilirim. İşte burası C iken bakın şurası C iken tamam şurası da C diyebilirim. Ondan sonra E artı 2C 180 olduğunu söyleyebilirim. İşlem yapsam üçgen iç açılarından. E artı 2C eşittir 180 diyebilirim. Sonra e, hocam E'den kurtulmam lazım burada da E artı de bir de artı 90 90 180 eşittir 360 yapması gerekiyor ya. Evet 360. Buradan E artı D eşittir 180 oldu. E'den kurtulacağım. C ve D şeklinde yazacağım. O zaman ben burada E'yi ne yazabilirim? 180 eksi D yazabilirim. Burada E yerine 180 eksi D yazdığımızda artı 2C eşittir 180 değil mi? Evet 180'ler gitti. Eksi D'yi öbür tarafa attınca 2C eşittir D mi oldu? Aynen öyle. 2c eşittir d oldu yani bu da doğru oldu biraz üçgen bilgisini içerdi ama üçgenleri de ortaokuldan biraz hatırlıyoruz arkadaşlar ondan dolayı burada da güzel bir soru aslında bu hoş bir soru yani yine sınavınızda çıkacak güzel sorulardan biri evet buradan ne çıktı buna göre diyor hangileri doğrudur şuraya da yazalım hangileri doğrudur ifadesini yazalım ve hangileri doğru oldu 2 4 ve 5 2 4 ve 5 doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız bu oldu. Evet geldik bir sonraki soruya. Değil şuna. Paralel doğrularla alakalı tanımlamalara geldik. Şimdi dikkatli bir şekilde beni dinle. Şu paralel doğruları biz çok kullanıyoruz. Evet D1 ve D2 doğru. İki paralel doğru olsun. Paralel doğruların üstünden ben şöyle genelde geçiyorum. Şunu kırmızıyla geçeyim. Bunu da kırmızıyla geçeyim. Kırmızılar birbirine paralel ve bir tane de kesen doğrusu verilsin. Burada ABCD açısı burada XYZT açısı olsun. Şimdi bazı tanımlamalarımız var, bunları bilelim. Ters açı. Hocam iki kesen doğruda ters açı birbirine ters olan açılardır. Bunların yönlerini de şöyle bir belirleyeyim ben. Şöyle belirledim. Sonra ters açılara bakalım. Ters açı. Hocam ters açı. Mesela burada B ile de ters açıdır. B ile de birbirine eşittir. Kesen iki doğruda ters açılardan bahsediyorum. B ile de Sonra A ile C ters açıdır. Ters açılar birbirine eşittir. Sonra X ile Z Y ile T. X ile Z Y ile T de ters açılardır ve bunlar da nedir? Birbirine eşittir. Sonra iç ters açı. Dur. Şimdi ben sana sorsam. Kardeşim bana burada içerideki açıları söyle dersem ne dersin? Hocam çok basit. İçerideki açılar işte bu, bu, bu ve bu. Heh. Şimdi iç ters açı diyor şimdi sana. Hem içeride olacak hem ters olacak. Oklara bak. D ve Y değil mi? Evet. Hocam D ile Y içeride ve ters. Birbirine ters açı. Biz bunlara iç ters diyoruz. İç ters açılar da birbirine eşittir. Başka iç ters açı ne var? D ile Y hem içeride hem ters. C ile X de hem içeride hem ters. C ile X de birbirine iç ters açıdır. Ve bunlar birbirine eşittir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Biz buna ne diyoruz biliyor musun? İşimiz kolaylaşsın diye Z kuralı diyeceğiz. Niye hocam ya da S kuralı şöyle Z harfi sağlanıyorsa iki paralel doğru arasında şöyle bir Z harfi sağlanıyorsa hocam D ile Y ya da S harfi sağlanıyorsa hocam C ile bak şunu söyleyecek olursam S harfi Z ya da S ama genelde Z harfini kullanıyoruz. Şöyle Z, S'den dolayı ters Z'de diyebilirsin ya da S diyebilirsin C ile X birbirine eşittir diyeceğiz. A Bizim en çok hoşumuza giden Z olduğu için şöyle bir Z harfini şurada göstermek istiyorum z kuralı bizim için çok önemli iç ters dış ters açı genelde biz bunu kullanmıyoruz ama dışarıda olan açılar hangileri hocam a b t ve x dışarıda ve birbirine ters olan a ile z birbirine dışarıda ve birbirine ters a ile z birbirine eşit sonra b ile t dışarıda ve birbirine ters hocam niye kullanmıyoruz sebep hocam mesela a ile neyin z'nin eşit olduğunu göstereyim a ile bu birbirine eşit değil mi aslında ters açıdan burası a açısı Sonra burada da A ile Z yöndeş açı değil mi? Yöndeş açı birbirine eşittir. Ya da hocam Z ile burası da birbirine eşit. Şöyle S kuralından dolayı A ile Z birbirine eşittir. Ya da şuna bakalım. B ile şurada açı birbirine eşit? Ters açıdan z e, T ile burada açı eşit? Bak Z kuralından B ile T birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani biz Z'ye indirgeyebildiğimiz için genelde dış ters açıları kullanmıyoruz. Haberin olsun. Ama bizim için önemli olan ne? Ters açı tabii ki önemli. İç ters Z kuralı tabii ki önemli. Dış ders çok hale almayın kendinizi çıkartabilirsiniz. yöndeş açı. Aynı yöne bakan. açılara biz yöndeş açı diyoruz. Bak b ile y aynı yöne bakıyor. yöndeş açılar da birbirine eşittir. Hocam a ile x yöndeş açıdır birbirine eşit. b ile y yöndeş açıdır ama paralellik olma durumunda yöndeş açıdır birbirine eşit. C ile z, c ile z yöndeş açıdır birbirine eşittir ve d ile t yöndeş açıdır ve birbirine eşittir. Burada bu yöndeş açı da bizim için çok önemli arkadaşlar. Buna da bir yıldız atalım. Bir de karşı durumlu açı. Bu da birbirine eşit. Ya karşı durumlu diyorlar ya da karşı durumlu açı diyorlar. Biz buna da kısaca U kuralı diyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok çıkıyor karşımıza. Özellikle Z kuralı ve U kuralı. Hocam kuralcı zihniyet ya karşıyız. Genelde herkes bildiği için ben de bunu söylüyorum. Çok fazla kurala bağımlı olmayacağız. İlerleyen zamanlarda bunu göreceksiniz ama şimdilik U, şimdilik U kuralı diyelim buna. Hocam Karşı durumun açılarda. Karşı karşıya bakan açılardır. Hangi açılar karşı karşıya bakıyor? C ile Y. Karşı karşıya bakıyor. Bak U kuralı. Yani yan yatık C. Yan yatık bir U harfi oluştu. U kuralında birbirine eşitlik yok. U kuralında toplamları 180 oluyor. Bak burada da aynı şekilde. Hocam D ile X birbirine karşı karşıya bakıyor. İşte bu da U kuralından dolayı toplamları 180'dir. Yani X artı D ile C artı Y toplamı nedir? Bakın C artı Y ile X artı D'nin toplamı neymiş? 180 derece. Evet bizim için önemli olan neymiş? İç ters Z kuralı. Sonra yöndeş açı. Sonra karşıt durumlu açı. Yani U kuralı. Bizim için çok önemli arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi örneklerine bakalım. Örnek 8 demiş. Hocam bu açı burada verilmiş. Bu açı burada verilmiş. Direkt burada hop S kuralı yok mu? Z ya da ters Z ya da S diyebiliriz. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşittir. 6x artı 13 eşittir. 3x artı 79 yaptı arkadaşım. E buradan hocam 3x'i buraya atarsak. 6x 3x eşittir. 79 13'ten Buradan 3x eşittir. 79'dan 13 çıkartırsam. 66 yapar. X de böylelikle kaç çıkar? 22 çıkar. Bizden ya, dikkat et ama. Bizden BEF açısı istemiyor. Hangi açı o? bEF Şurası. B noktası olsun. Evet şurası B noktası olsun arkadaş. Oradaki B noktası yazılmamış. Şurası B noktası olsun. Bizden B E F açısı isteniyor. Hocam BEF'i F'yi bulmak için öncelikle şurayı bulmam lazım. 6 X artı 13'ü bir bulalım bakalım. 6 çarpı 22 artı 13. 6 ile 22'yi çarpsak. 12 12 132 artı 13'ten. Burası kaç oldu o zaman? Hocam burası 145 yaptı. Evet burada kaçı 145 dereceyse eğer. Burası da 180'e tamamlıyor. Yani 145 artı alfada 180 olacağından alfayı da böylelikle 180 eksi 145 olarak buluruz. Yani 35 derece olarak buluruz. E, dolayısıyla cevap 35 çıktı gençler. Örnek 8'i 35 bulduk. Geldik örnek 9'dan. Çekilde verilenlere göre BCD açısı, CBD açısı pardon, CBD açısı kaç derecedir diye soruluyor. İşte burada kaç soruluyor bize. Öncelikli olarak arkadaşlar şuraya bir bakalım. Burada D1 doğrusu ile D2 doğrusu dik verilmiş. 90 burası. Yani 90. Yani bunun tamamı kaç derece? 90 derece. Tamam. Şu alfa isteniyor bizden. 145'i kullanalım. Ne diyorduk? Verilen bilgileri kullanabilme işidir. Hocam 145'i kullanayım. 145 ise hop burası 180'e tamamlıyor. Burası kaç derecedir? 35 derece. Başka? D3 ile D4 birbirine paralel verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralelse hop yöndeş açımı var burada. Evet. Şu açıyla bak siyahla şu kırmızı, siyahla şu mavide oluşan açılar yöndeş açıyı oluşturuyor değil mi? Paralellik olduğunda aynı yöne bakan açılar eşittir. Hocam burası 35. E adam sana 90'ı boşu boşuna mı verdi? 90. E burası da 90. Alfa ile 35'in toplamı kaç? 90. Alfa da böylelikle 90-35 yapar. Yani cevabımız böylelikle 55 yapar. Cevap 55 oldu bu soruda. Geldik örnek 10'a. Arkadaş 120 verilmiş ve şu şu ve şu birbirine paralel verilmiş. BC'de açı ortaya olarak verilmiş. Öncelikle bilinenden gideceğiz arkadaşlar. Bilinmeyenden değil. Hocam burası X'de Z'den dolayı burası da X oluyor. Bunlar X bölü X bölü 2. Yapılır mı yapılır? Özellikle doğruda açıda ve üçgende açıda onlarca yol var arkadaşlar. Ama sonraki konularda onlarca yol yok. Onu da söyleyeyim O konulara geldiğimi daha söyleyeceğim. Çünkü bir Z'den yaparsın. Bir karşı durumdan yaparsın. Bir şuradan yaparsın. Onlarca yol. Ama benim sana tavsiyem ne biliyor musun? Tamam onlarca yolun da kısa yolunu bulmak lazım. Ne yapacaksın? Bilinenden bilinmeyene gideceksin. Hocam burada bilinmeyenden başlamayalım. 120'den başlayalım. 120'ye bakacak olursan iki paralel doğru var, var burada. U kuralım var burada? Evet. E U kuralından dolayı şu nokta açısıyla 120'nin toplamı 180 yapacak. Hocam buraya bir A deyip A artı 120 eşittir 180 demeyelim. Bazı sorularda 180'e tamamlamayı kafadan bulalım. Hocam burası 120 ise 120 ile nokta açısının toplamı 180 yapacak ya. Burası kaç? 120'nin 180'e tamamlayana. Ya da 180 120'den 60 derece olur. E hocam burası 60 sa o zaman şurası da 60'tır. Ama benden şu alfa isteniyor. Bak şu açıyı bulduk biz. Şöyle bir Z kuralı ya da S kuralı var mı? Var. Şu açıyla şu açı eşit mi? Eşit. Alfa neye eşit olacak? Şuradaki açıların toplamına 60 artı 60 eşit olacak. Yani cevap kaç yaptı dostum 120 yaptı örnek onu böylelikle 120 bulduk ve 3 sayfayı da bitirdik mi gençler bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki sayfada yani bir sonraki 3 sayfada neyi bitireceğiz doğru da açıyı bitireceğiz ve güzel sorular bizi orada da bekliyor arkadaşlar en azından ilk videodaki hani tanımlara biraz boğulduk ya sıkıcılık oradan kalkıyor bundan sonra öyle sıkıcı durumlar yok arkadaşım hiç merak etme Bundan sonrası çok güzel geçecek inşallah. Biraz sabret. Sabrın sonu selamet. Merak etme güzel bir şekilde bu işi halledeceğiz. Evet gençler ilk videomuzu hallettik. O zaman ikinci videoda Doğru açın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.